<Gülüyor> <Gülüyor> Güzel, gelin. Uzaylı işçiler gelin, gelin, gelin de sizinle izleyelim burada. <Gülüyor> Taraf edim. Baştan e, ne oluyor? E, ne olduğunu ben de neyemedim. Half Life isimli kavramı araştırdığımız, e, yarı ömür isimli kavramı araştırdığımız bilimsel meselelerin başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hilmi ne yapıyorsun Hilmi? Birden karşı Hilmi sen böyle ya, yapmayacaksın. Tamam. Hilmi gel, gel Hilmi, gel Hilmi. Hilmi ben sana yukarıda kalacağım dedim. Ben sana oce paneli koruyacağım dedim. Oce panelik önemli. Gel, gel Hilmi değil mi? Sen bu cephaneliği koruyacaksın. Fazla da bir şey kalmamış. Sen... Bak burada neler neler var. Burada mayınlar var. Bir tane füze var. Tabanca mermileri falan filan var. Çok da fazla bir şey yokmuş. Çok da fazla bir şey kalmamış ama ihtiyacımız olur. Ne olur ne olmaz değil mi? Biz buradan yukarıdan bir yerden çıkacağız herhalde değil mi? Ben şu anda çok şey yapıyorum. Bir şeyleri bir noktada yanlış yapıyorum herhalde. Ha, ha. Şöyle şöyle gideceğiz. Ha. Gördüm. Ben burada birazcık daha ıı, akrobatlık yapacağım. Hop! Of of of of of. Of of of. Oh, ayağım nasıl ağrıyor? Ayağım nasıl ağrıyor? Son bir oh. denemesi yapacağız. Ee, olmadı. Bazı gizemli güçler bizi zamanda geri atacak. Ç Aa! Ah! Ah! Zamanında geri gidelim. Elimde tabanca. Ne yazık ki kötü bir silah. Ha şu otorite. Şuna otorite diyoruz biz. Ha şunu kastettin sen herhalde. Bu da... Ses ne? Bazı sesler duymaktayım. Hadi. Oh. noluyo Okay, peki burada kapıyı kırmıydıcamadık tabi aa yok kırdık Okay, okay geri dön geri dön geri dön geri dön yine ee, sabotajcılar geldi yine sabotajcılar geldi neden ben bunu yapmadım da ayaklarımı şey yaptım bu kadar eee kıstırdım hallettim sabotajcılar geldi dünya düzücüler geldi dünya düzücüler geldi okey hayır hayır yapma yapma yapma yapma ne oluyor ne oluyor ne oluyor birileri bomba sıkıyor ooooooooooooooo bu hava aracı acaba beni hedef alacak mı merak ettim indirsem mi aşağıya indiriyorum ben seni sevmedim hava aracı seni yapan mühendise lanet olsun. Seni kullanan çaba da lanet olsun. Hepiniz dünya düzgü sapıda açılarsanız üzerini düşüyor. Ve düştü. Bitti. Orada bir ben bir e, top görüyorum. Korkuyorum. Kimse yok mu topu? <gülüyor> Peki. Hallettik. Bir şekilde hallettik. Hilmi ne yapıyorsun sen? Hilmi orayı koru. Tamam neyse gel Hilmi. Astrofizik konusunda o kadar iyi değilim. Daha doğrusu astronomi konusunda o kadar iyi değilim. Ee, bu meteorların yörüngelerini falan filan hesaplayan kişi de ben değilim. O yüzden neler yapacağımı e, tam bilmiyorum. Oo, yine Hilmi Bey bizi başka bir cephaneliğe getirdi. Sağ olsun kendisi çok... E, bu, Hilmi Bey şimdi yapıyor işini. O gün biz kendisini bir kafasından vurduk. O günden beri işini düzenli yapıyor gibi. Demek ki ara sıra böyle ee, yapmamız gerekecek. Efendim dünya kare değildir. Bu dünya düzcülerin ee, sabotajcı paralı askerlerin bir ee, oyunudur. Lütfen bu oyuna gelmeyiniz. Bu topla ben ne yapacağım? Bu topu başkalarına karşı da kullansaydım gayet güzel olurdu. As as tamam, Bilmi Bey sen orada kal. Tamamdır, Bilmi Bey sen geride kalabilirsin. Sen e, benim gözümde işini yeterince yaptın. İşini yerine getiriyorsun artık. Şimdi şuradan bir e, gidelim bakalım. Burada ne da? kan var burada. Vortagon var ve bu. Oh, oh, oh, oh, oh. <gülüyor> güzel gelin uzaylı işgaltciler gelin gelin gelin de sizi temizleyelim buradan hahahahah <gülüyor> wow. bunlar seri bir şekilde gelmeye devam ediyor bunlar hızlı ürüyor olmalı bunlar çok hızlı bir şekilde ürüyor Bunların... evet oh oh oh sen buraya gel bakayım Yalnız bunlar gerçekten dünyayı işgale başlamış yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi şuradan farklı farklı dokular çıkmakta. Demek ki bunların işgal yöntemleri de bu şekilde. Dünyayı kurtarmak evet bizim elimizde. Bu işgalcilerden, bu uzaylı işgalcilerden ve dünya yüzcilerden kurtulmamız lazım. Peki böyle bir yere geldik. Güzel. Ne oluyor burada? Oh, oh, oh, oh. Sakin ol. Sakin ol. Sıdırsın sakin ol. Peki, peki, okey. Onlar kendi aralarına kavga ediyor. Başka birileri... da. Burada bir tane daha ee, üç tollu Vortigon dediğimiz yaratıklar var. Güzel. Şurada canlar falan filan var. O var, bu var. Bunları hallettik bir şekilde. Güzel. Çatışmalar oluyor. Ee, bir kısım çatışmalar oluyor. Ee, buradaki şey birazcık şey görünüyor bana. Kırılgan görünüyor. Ah, muhitliner, muhitliner, muhitliner, bir sürü muhitlin. Ha, o, o muhitlinler aldık bize, bir sürü muhitlin aldık. O zaman bu muhitlinleri biz bir salalım. <gülüyor> Muhittinlerimiz iş başında yavrularımız iş başında. Ne yazık ki öyle Serdar yönetmenimiz birazcık öyle midesine çok hakim olamıyor. Her ne kadar midesine zarar verecek olsa da. Eee Muhittinlerimiz e, sanırım patladı en sonunda peki. Wo wo wo wo wo bomba bomba bomba bomba geldi. Ay benim benim şu taktığım double var gözlüklerim bana ekstra algı vermektedir ama sizin de elinizde patlayıcılar var. Ne attığınızı görüyorum ben. Tabii buradan çıkamıyoruz. Buradan yine çıkamıyoruz. Şöyle yapalım. Hep bunlar işte bilim işi, zeka işi efendim. Yine şurada ben bazı... Dünya düzgü sabotajcılar görmekteyim. Olmadı. Evet bunlardan oradaki duvarlara mühladıktan sonra buraya geçebiliriz. Top. Ha sonunda yıkalım burayı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok mu başka? Yok mu başka gelen uzaylı işgalci? Yoksa herim. Ara sıra e, ne yazık ki eee Bilimin bana e, getirdiği etikleri unutuyorum. Bu, tüm, e, bu konuda beni affetelim. Bu, bu konuda sizlerden özür dilerim. Yeni savaşlar falan oluyor. en ilginç olaylar olacak. Benim sesim harika giriyor gibi. Çok anlayamadım. Ne oluyor? Buraya merümeler mi geliyor? Gelmedi. Her şey birden durdu. Şurada e, bir e, uzaylı işgalci görmekteyim. O uzaylı işgalci öldü. Okay, okay. Ben seni kendi silahla vuracağım şimdi. Öldü. <gülüyor> ne kadar zevkli bir şey ya, uzaylı işgalcileri kendi silahlarıyla vurmak. Uzaylılar bambaşka bir dilde konuşuyor olurlar, büyük bir ihtimalle ee, veya belki bizim dilimizi öğrenmişlerdir. Bizim dilimizi dilimizi öğrenmişlerse e, o durumda. E, Anlatacayım bir şey değil. Şöyle söyleyeyim. O, şunlar, şu silahımızın e, cephaneleri ve şu anda dolu dolu gidiyoruz. O, sonunda, sonunda kendimize geldik, iyice kendimize geldik. Müthiş bir şey bu ya. E biz nereden gideceğiz şimdi? Buradan karşı atlayacağız sanırım. Buradan devam edecek gibiyiz. E, Onları diyebileceğim bir şey yok ha. Şu noktada dünyalar, uzaylılar dünyada. Uzaylı işgalciler Black Messiah'ı ve dünyamızı işgal ediyor. Benim verdiğim yanıt ise, elimde gördüğünüz silah. Birçok insan bunu çok ihmal eder ama e, ateşin bulunması müthiş bir şeydir. Müthiş bir şeydir. İnsanlar hayvan olmaktan çıkıp e, medeniyeti kurma yoluna girmişlerdir. Öyle veya böyle. Bakalım bura, bu taraflarda neler öyle? Ateşin, bu ilk insanların ateşi, e, ateşe tepkisini merak ederdim. Ne oluyor orda? Uzaylılar, bu da dünyanın silahı. <gülüyor> bir tadın bakalım dünyanın silahı. Tamam, sen siz uzaylı değilsiniz, sizi de alt patları bir tadın bakayım. O saka. Ah, ölmüş güzel, çok güzel. Orada yine bazı şeyler olmakta. Hayır, hayır. Sıkma, sıkma, sıkma. Ben, sana birazcık, ben size birazcık daha dünyalı silah göstereyim o Bak, zaman. Gelin baktığınız Yukarıdan çıkan var. Bilim ve mantığın yolu olmadıkça dünya düzgüler her yerde olur. O yüzden bilim ve mantığın yolunu göstereceksiniz herkese. Neden neden ben böyle bir hasar aldım? Burasını çok anlayamadım. Şurada bir uzaylı işgalci vardı. da çok fazla kullanalım. Birazcık şey yapmamız lazım. Burada bir şeyler var. Şöyle Ha, güzel, güzel. Böyle yine yine Türkler'de kanallarına giriyoruz. Ben Bay Higgs. Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo Bak dünya düzcü şerefsize bak. Dünya düzcü şerefsize bak. İçeri bomba atıyor ancak böyle öldürebilecekleri beni. Beni böyle kenara kıstırabileceklerini düşünüyorlar. Ama kıstırılmam. Bak bu da bilim işte. Bu da bilim. Sen ne kadar dünya düz dersen de bu benim e, bilim dostlarımın laboratuvarlarında üretildi. Dünya düzcüler o tarafta. Hahahaha. <gülüyor> Bunlar böyle şey zannediyorlar. Ellerindeki gelişmemiş silahlarla beni alt edebileceklerini zannediyorlar. Her ne kadar ben de o gelişmemiş silahlardan olsa da ve her ne kadar ben de o silahlar, silahları sık sık kullansam da benim e, yanımda bilim var, benim yanımda araştırma var, benim yanımda e, bilimsel aklarım var. E, fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Serdar yönetmenimiz dediğim gibi e, o biberleri tavuk günlerinin içine koyup yedi ve e, ben de bir hesap hatası yapmışım şimdi. Ee, ve e, Serdar öğretmenimizin midesi bir kötü oldu. Benim de şu anda midem bir acıyor ama neden benim midem acıyor? Serdar yönetmenimiz karşımda midesini tutarken görüyorum. Acılar içinde kıvranırken görüyorum. O yüzden benim de midem acıyor. Hafif e, midemden gelen e, tuhaf tuhaf sesleri duymuyor değilim. Buradan yukarı çıkacağız o zaman. Geride dur diyor. Tamam. Merhaba. Tamam mı? Sıkıntı yok mu? Hilmi sen ya, ne yapıyorsun ya? Gel bakalım Hilmi. Gel gel şurada bir açılmayan kapı var. Sen açıyorsun bu kapıları. Sen çok günerli bir insansın. Her yerden de fırlıyorsun. Hadi bakalım gel aç. Dünya düz değildir. Dünya düz değildir. Sen sen burada dur Hilmi. Sen burada dur. Burası sana göre değil gibi pek. Yo burası alınca... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Size birazcık daha... Aa bu da enerji. Bu da elektriği. Var mı başka gel Gel bakalım Hilmi Bey. Açacağım bir kapı var girek. Bu arada hiç şey yapmadım. Ayıp olur sponsorumuza. Şey yapmazsam çok ayıp olacak. Nuka Cola. Her zaman her yerde için Nuka Cola'yı. Gel bakalım Hilmi Bey. Nuka Cola reklamımızı yaptıktan sonra savaşımıza devam edebiliriz. İlmi Bey sen biraz burada tamam, kal. Sen böyle kritik noktada kapıları falan açıyorsun. Yükleniyor diyor. Bir şey oluyor. Güzel ilginç bir şeyler olacak. Ne olacak acaba? Oo yo! Oo yo! Oo yo! Oo yo! Oo yo! Oo yo yo yo! Oo yo yo! Uzak dur! Uzak dur! Uzak dur! Uzak dur! <gülüyor> Bir yere Bizi artık uzak dur! Abi! Bilim! Bilimin gücü adına! Atla! Hayır! Oyo! Oyo! Oyo! Oyo! Yukarı çık lan! Ama saldırısı yapıyoruz diyor. Sağ sağ sağ hava saldırısı, hava saldırısı, hava saldırısı, hava saldırısı. Biz bu canavarı hallettik az önce değil mi? <gülüyor> Aa, arkadaşlar, değerli bilimsel ahlaklarım şu anda e, kendimi birazcık zor tutuyorum. Özür dilerim bunun için. Şimdi. Tamam. Ooo. O az önce gördüğünüz e, yaratığın ben türünü de öğrendim. E, Gargantua Denilen gargan çuva denilen bir e, Alix Cenk Oğuz Nuka Colan'ın maddelerden yapıldığını söylüyor doğru mudur? O Cenk denen serseri Bir kere kanıtlayacak bunu Kanıtlayacak Nuka Colan'ın e, Kimyasal analizini yapacak Elinde kağıtlarla gelecek Elinde formüllerle gelecek Öyle gösterip ha şundan yapılıyor demek kolay Çok kolay bakın orada da e, İğrenç iğrenç şeyler var e, Uzaylı e, dokuları var O zaman Sansa Sarsaparıyla da o, Uzaylı dokularından yapılıyor Hayır, şu düğmeye basmak istiyorum ben. Güzel, süper. Evren çalışmalarımız devam ediyor. Ee, evrenden arası geçişleri seyahatim başladığımız zaman e, o tarafa doğru gelirim. Ah, ah! Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Yine can kaybettik. Yine e, benim e, hiç de çevik olmayan vücudumdan dolayı bir şeyleri kaybettik. E, bu düz dünyacılar devlet için mi çalışıyorlar? Oh yo, oh yo, oh yo! Çok özür dilerim. Bu bağırdım tam. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Arkamızdan bombalıyorlar bizi. Ancak bizi böyle öldürebileceklerini düşünüyorlar. Ben böyle de gitmem. Efendim ben böyle de gitmem. Benim arkamda bilim var. İstediğiniz kadar bombalar yağdırın. İstediğiniz kadar uzaylı işgalciler gönderin. İstediğiniz kadar dünya düzcü paralı askerler gönderin. Ee, bilim. Durmaz bilim yoluna devam eder. Önceli bir zamanda geri git. Şöyle ardası yığılım ben. Biz Lambda kompleksine geldik. Yiğit Bey, ihaletdik. Aferin. Ama ne böyle bir imkanı var? Gelebilecek teknolojiye sahibim. Ne de e, bu insanları geride bırakabiliyorum. Görüyorsunuz Hilmi Bey kendisi, kendisine göre kendi başına çok e, rahat hava hareket edemiyor. Uzaylar geride duruyor ve. Okey. Peki. Hilmi Bey'i öldürün demeyin bana. Hilmi Bey. Hilmi Bey. Hilmi Bey. Benim bir sorumluluğum var, görüyorsunuz iki uzaylı geliyor Hilmi Bey hemen ölüyor. Ee, i̇ki uzaylı geliyor, iki parla asker geliyor. Ee, Seyfettin Efendi ölüyor. İki, e, e, Böcü geliyor, Bedrettin ölüyor. Bunların, bu insanların hepsi benim sorumluluğum altında benim bunları korumam lazım. Hayır öyle değildi. Oo. güzel Alex'ini birden hallettik. Bu şekilde halletmiş olduk. Ne oluyor? İçeri düşüyor bunlar. Ha iyi. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Oo geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Lambda Kompleks. Çok güzel. Lambda Kompleks'teyiz artık. Lambda Kompleks bu Black Mesa'nın en kritik bölümü. En şey bölümü. O yüzden Her rahat yani. Onlar birbirini halletsin, onlar birbirini halletsin. Bizim bu aşamada hiç gerek yok. Yine bir şeyler oluyor. Sürekli bir yere bombalar yağdırıyorlar. İşte dünya dözcü paral askiler ancak böyle oluyor. Oo. Bak, bak, bak, bak. Açık göz. İlk bak. Hah, biz de birazcık muhittin aldık kendimizi. Artık bizim de biraz muhittinimiz oldu. İyi, güzel. Gayet güzel. Ee, şöyle bir kontrol edelim. Cephanede iyi. Cephanede cephane gayet iyi. Lamba kompleksine devam edebiliriz. Şu aşağıda ne var? Çok merak ediyorum. Diğer tarafta bir kapak var. Aşağıya inebileceğimiz. Acaba burada ne var? Bir bombalar düşüyor. Bir, bir şeyler oluyor. Ben uzaylı sesleri duyuyorum. Uzaylı işgalcilerin seslerini duyuyorum. Güzel onu da hallettik. Bu silah daha iyi işe yarıyormuş. Bu konvansiyonel silahlar daha fazla işe yarıyormuş uzaylılara karşı. Bu uzaylı işgalciler çok daha şey değiller böyle. E, amacı yönelik yaptıkları çok bir şey yok. Oo, süper çok güzel. Şurada da bir şeyler var. Müthiş müthiş müthiş müthiş müthiş. Ve bir sürü yine okumuz oldu. Bir sürü mermimiz oldu. Yeniden e, bilim adına savaşmak için gerekli gücü bulduk. E, şimdi buradan... Ee, şu <gülüyor> şüpheli delikten bir aşağı inelim. Bu dünya cüzcüleri hala burada. Ne oluyor? Buraları nasıl açıyoruz biz? Buraların olayı ne? Şimdi ben buradan şöyle mi gideceğim acaba? Evet. Yine bu dil çıkaranlar. Dilliler. Ooo güzel bir şey aldık oradan. Çok iyi oldu. Şuradan da bir can aldık. Kendimize geldik. Aa, bir daha iyi hissediyorum şimdi. Ama midem hala birazcık acıyor. Çünkü şeyler yönetmenimiz karşımda kıvranıyor şu anda. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak bak bak bak yine o denizin altındaki ee, pis yaratık var. Ah ah ah hayır hayır hayır. hayır. Gel gel gel gel gel gel. Hesap başlayacağız biz seninle. Ha, ölmedi ölmedi ölmedi ölmedi. Öldüğün sonunda. Oh be. Uzaylılarla uğraşmak zor iş. Uzaylılarla uğraşmak zor iş. Tam ne, ne olduklarını ne istediklerini tam olarak bilmediğimizden. E, hep sıkıntılı oluyor bunlarla uğraşmak. Seni bir aradan çıkardım şimdi. Güzel. Şuradan aşağıdan mı gireceğiz acaba? Ve yine ısıran küçük küçük yaratıklar var. Isıran küçük küçük yaratıklar var. Alttan geçelim Alttan geçelim Buharlar var Bizi öldürürler Güzel Onu bize zarar vermeden Öldürmeyi başardık Şöyle aradan geçebilirsek Böyle yavaş yavaş Yavaş yavaş Boğulmadan olmadan. Ooo Peki Buradan yapma, yapma yapma yapma yapma Lan ne oluyor Oğlum Oğlum! Arkadaşlar, bilimsel popolarım, gerçeklik gerçeklik bükülüyor. Ne oluyor? Bu sefer gerçeklik bükülmedi. İlginç. baya geçiyor yani bu tarafa geçiyor kurşunlar. Çok ilginç. Ben neden bu kadar füze aldım? Ben bu kadar füze aldım, bir şey oldum şu anda. Bu araştırmada bana bu kadar füze veriliyorsa Demek ki bu füze kullanmamamı istiyorlar bir noktada. İlginç. Ben Nuka Cola'nın yanında her şeyi severim. Yeter ki yanında e, Nuka Colum olsun onun yanında her şey iyi gider. Tadını çıkar. <gülüyor> i̇şte biz de e, bilimsel çevrelerde böyle küçük küçük espirilerle kendimizi şey yapıyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Okey. Oh oh oh oh. Demek bu yüzden verilmiş. Ee... <gülüyor> Secure access. Oraya gideceğiz herhalde. Şurada bir şey var mı? Yok. Orada, buraya gidebiliyor muyuz? Bir bakalım bakalım. Buraya geçebiliyor muyuz? Yok. Oh, oh, oh, oh, oh. Güzel. Bunu... Steam'den şu anda bayağı bir davet var görsellerde. Yazınızda ama çok karıştığı için e, bu aralar ekleyemiyormuş ama bir Steam grubu kurmuş. Çok kullanmıyormuş ama bir Steam grubu kurmuş. Oradan bir şeyler yapmayı düşünecekmiş bir aralar. Ne oluyor? Bir radyo bir radarasyon. bir şey oluyor. Benim hücrelerim bir kaşınmaya başladı. Bir şey oldu. Ay, X Dünya Düzcüler Aperture Science göndermiş olabilir mi? Black mesela en büyük düşmanı onlar. Bu dünya düzcüler hala burada ya Dünya buradan çekilecekler bunlar. Bir sözünüzde durun, bunlar emirleri takip etmiyor. O yüzden böyle. Bunlar paralı asker ya. Şimdi dünya düz ya aynı zamanda. Hem mantığı bilmiyorlar hem de paralı askerler. Burada yine savaş var. Ben bu savaştan çekiliyorum. Diğer taraflara bakayım bakayım. Neler var neler yok. Hah, oh yine zırhımın... Ee, yakıtını bir şey yapayım. Orada yine savaş oluyor da bunlar acaba bana ulaşabilir mi? Şu anda savaşın bitmesini bekliyoruz. Onlar kendi aralarına savaştın. Sonra biz devreye gireriz. Şimdi sizin raktasyon dediğiniz olay çok farklı bir olay. Çünkü ışık da aslında bir raktasyon. Ee, bir yayılım. Işık ee, onun zararsız e, ölçeğin zararsız kısmında yer alan bir kısmı. Ee, durum böyle olunca tüm raktasyon dünyadan kalkarsa bize yararı olmaz. Zararı olur çünkü ışık dünyadan kaçmış olur. Evet yine bunlar savaşa devam ediyor. İyi iyi. Ben savaş tutmayla durulmuşlar diye düşünüyordum. Atış kes yapmışlar herhalde. Ki. Bunlar hala savaşıyor. Bunlar çok beceriksiz herhalde. Onu hallettik. Başka var mı burada? Başka da yok sanırım. Burada yine karşımıza bazı e, uzaylı işgalciler veya dünya düzgü paralı çıkacak gibi. E, bu bilimsel meselelerin de sonuna geldik. Verim. Bilimsel kalın. E, kendinize iyi bakın. Serdar Yaratmenimizin e, dediği gibi. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle e, ne diyordu? Bay bay bu diyordu. Goodbye. Goodbye. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.